Bizden bir fonksiyonun grafiğinin çizilmesi isteniyor. fx eşittir negatif 3x'in karesi artı 8. Şimdi birkaç tane x değeri deneyelim ve bakalım bu verdiğimiz x değerlerinin her birinin fx üzerindeki durumu nasıl ve bunları tespit edip fonksiyonumuzu çizelim. Buraya küçük bir tablo çizeyim. Bu x olsun. Bu da fx x diyelim. Ve bununla birlikte y değerini fx'e eşitleriz. Diyelim ki, x eşittir negatif 2. Şimdi bu sayıları rastgele seçiyorum. Bunun yerine negatif 3 eksi 1 buçuk falan da diyebilirdik. Sadece 0'a yakın olabilecek sayıları seçiyorum. Hem negatif hem de pozitif tarafta. Ve tam sayılar seçmeyi seviyorum çünkü bunlarla çalışmak çok daha kolay. pi gibi ya da eksi 1 bölü 3 gibi işimizi zorlaştıracak sayılar kullanmaktan çok daha kolay bu. Bunlar, girdi kümesinden örneklediğim noktalar. Böylece bu doğrunun genel şeklini, ki bu durumda eğri olacak, bu eğrinin genel şeklini noktaları birleştirerek buluruz. Peki, x negatif 2 ise fx nedir? fx fx negatif 3 kere negatif 2'nin karesi artı 8. Yani eşittir negatif 2'nin karesi, bu da 4'e eşit pozitif 4 kere negatif 3. Bunu yazayım eksi 3 kere 4 eksi 8 bu ne diyor eksi 12 eksi 8 yani bu da eşittir eksi 4 yani eksi 2 eksi 4 noktası grafiğin üzerinde olacak grafiğimi çizeyim bunu y ekseni olarak alacağım ve y değerimi fonksiyonumun çıktısına göre belirleyeceğim yani eşittir f x ve x eksenini çizeyim x eksenini bu şekilde yapacağım çizeyim böyle yapmak istiyorum x eksenini çizdim. İşte burada x eksenim var ve şimdi noktaları deneyeceğim. x eşittir eksi 2, x eşittir eksi 1, x eşittir 0, x eşittir 1, x eşittir 2. Buradaki ilk nokta eksi 2 eksi 4. Bunu çizelim. Diyelim ki, tam buradaki negatif 4, bu pozitif 4 olur ve bu da pozitif 8, bu ilk nokta, eksi 2'ye eksi 4, x negatif eksi 2 olduğu zaman, yani fonksiyonun girdisi eksi 2 olunca çıktısı da negatif, yani eksi 4 oluyor. Negatif 2'ye negatif 4, eksi 2'ye eksi 4 tam burada, bu nokta. Başka bir tane daha yapalım x eksi 1'e eşit olduğuna ne oluyor? f(x) eksi 3 kere eksi 1'in karesi oluyor. Yazayım bunu. 3 kere eksi 3 kere eksi 1'in karesi artı 8. Eksi 1'in karesi sadece 1'dir, yani pozitif 1'dir. O zaman Eksi 3 artı 8 oldu. Bu da 5'e eşit. O zaman grafikte bir de eksi 1'e 5 noktasına sahibiz. Yani 5 tam burada olacak. Eksi 1'e 5 tam burada oluyor. Eksi 1 5 ve bakalım ne olacak? x 0'a eşit olursa ne olacak? x 0'a eşit olunca, f eşittir. Eksi 3 kere 0'ın karesi artı 8. Bu kısım sadece 0 yani, bu da eşittir 8, 0'a 8 noktasındayız. 0'a 8 noktası tam burada. Peki, x 1'e eşit olunca ne oluyor? 1'in karesi, eksi 1'in karesi ile aynıdır. 1'dir. Eksi 3 kere 1, eksi 3. Artı 8, bu da eşittir 5. Yani bu noktada tam buradaymış. 1'e 5 noktası. Son olarak, bir noktamız daha var. Bakalım, x pozitif 2'ye eşit olunca, fx negatif 3 kere pozitif 2'nin karesi. Yani 4 eksi 3 kere 4 eksi 12 artı 8. Bu da eksi 4 yapar. Demek ki x pozitif 2'ye eşit olduğunda da y ya da fx eksi 4'e eşitmiş. Güzel, tam burada. Şekli tam olarak anlayabilmemiz için daha fazla noktaya da ihtiyaç duyulabilir ama ben şimdiden söyleyeyim bu aşağıya dönük, aşağıya doğru bir eğri olacak. Aşağıya dönük bir parabol diyebiliriz. Buna benzer bir şekilde görünecek. Yok, biraz daha düz bir şekilde tekrar çizeceğim. Yani bu eğri biraz kaymış olsa da buna benzer bir şekilde olacak. Bu nokta tam burada ve bu noktaları biraz daha büyük yapmam gerekecek doğrumun üzerine gelebilmeleri için. Buradaki nokta tam şurada ve buradaki mavi noktada 2'ye eksi 4 noktası. Şimdi derseniz bu noktalarla nasıl böyle bir eğri çizebiliyorsun? Bu sadece tecrübe. Bakınca bunun bir parabol olduğunu anlayabiliyorum. Bunu kendiniz doğrulamak isterseniz size önerim temiz bir güzel e, grafik kağıdı çıkarmanız ve bu noktaları çizmeniz. Hatta isterseniz eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 gibi sayılarda deneyebilirsiniz ve göreceksiniz ki yine parabol bu şekilde oluşuyor. Fark edeceğiniz bir başka şey de bu eğrinin sağ tarafı ile sol tarafı birbirinin hemen hemen aynısı gibi. Öyle ki pozitif x'ler için fx değeri neyse f eksi x değeri de aynıdır. Ve bunun sebebi, fonksiyonumuzda girdimizi ne alırsak alalım, karesini aldık. Yani 2 ile veya eksi 2 ile de başlamış olsak, karesini aldığımız için aynı değeri elde ediyoruz. Pozitif 1 veya negatif 1 ile bile başlamış olsanız, karesi alındığında aynı değer çıkıyor. Bu sebeple F2, f 2, f eksi 2'ye eşit. Ve bu, tabi diğer bütün sayılar için de geçerli.